Cildindeki sivilceler ve pürüzlerle başı dertte olan Ayla, kendine çözüm aramaktaydı. Fiziği, Alaya Kleopatra'nın efsanelerdeki güzellik sırrını getirdi. Nasıl yani? Kleopatra da müttejine kullanıyormuş. Hayır Ayla'cım, efsanelere göre Kleopatra zaman zaman sivilceler, günü gününü tutmayan cildini her daim güzel tutmak için zerdeçal kullanıyormuş. <Gülüyor> Müttejinal'ın zerdeçal içeren yeni suitingleri bakım serisi işte tam bu işe yarıyor. Hadi o zaman hemen deneyelim. Cildini hazırlamak için Suiting Clear'in yüz temizleme köpüğünü, nemlendirmek için hafif jel dokulu yağsız yüz nemlendiricisini kullanıyorum. Suiting Clear yüz bakım spreyinin nemlendirici tonik etkisiyle cildini ferahlatıyorum. Sonra makyajını temizlemek için pamuk yardımıyla Suiting Clear Misal'ın makyaj temizleme jelini kullanırız. Hadi senin şimdi klopatra'ya dönüştürelim. Hadi. Bak oh, canım <gülüyor>